İçeriye adım attığınızda karşılaştığınız manzara sanki gerçek değil de geniş bir duvar resmi. Sarı örtülü mutfak masaları başında sohbete dalmış yüzlerce kadın. İzleyici sadece bu görüntüyle baş başa kalmıyor. Çalışmanın da bir parçası haline geliyor. Evet. Her bir projeksiyona bağlı başında birer kullanıcı ve bilgisayar var. Öyküleri anlatıcıların kelimeleriyle yazıya döküyorlar ve böylece kendilerini tarihin içine yazmış oluyorlar. Bu çalışma yaşlanma üzerine değil, yaşlı kadınlarımıza nasıl sahip çıkmalıyız gibi duygusal konumlu bir çalışma hiç değil. Bu proje ayrımcılık ve eşitsizlik üzerine. Katılımcılar bunu henüz çalışmanın en başında kendi çabalarıyla anladılar. Hatta 250 kadını davet ettikleri atölyeler düzenlediler. Her biri bu eserin biçimlenmesine katkıda bulundu. Bu kadınlar kendi tarihlerini duvardaki zaman çizelgesine eklediler. Nedenleri ve etkenleriyle ilk eylemlerini, ilk fark ettiklerini, onların aktivist tepkiler vermelerine neden olan olayları ifade ettiler and i thought i'm not doing this i rang up my mum and said oh i've been to greenham today and she said oh did you see the picture of you that i pinned on the fence because i've become aware of what a mess we're leaving this world in and i feel responsible <gülüyor> the projenin son parçası <gülüyor> mutfak masası sohbetleriydi Dörder kişilik masalardaki konuşmalar videoya kaydediliyor. katılımcılar kendi öykülerini geçmişlerindeki farklı eylem çeşitlerini ve gelecekte neler yapılması gerektiği konusundaki görüşlerini çok yoğun ve yönlendirilmiş konuşmalarla birbirlerine aktardılar. <gülüyor> Bu görüntü öylesine gerçekleşmedi. İnsanlar konuştukça 6 ay boyunca ilerledi ve gelişti. Tam anlamıyla katılımcı sanatın bir örneği. Yani çalışma aslında bana ait değil. Ben sadece çalışmanın ortaya çıkmasına yardımcı oldum. O kadar.